Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SMN Hoca, Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz Gençler bugün sizlerle birlikte 10. var bugün sizlerle birlikte 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık provası yapacağız Dilerseniz arkadaşlarım videoyu beğendiyseniz ve abone de olduysanız ilk sorumuzda vakit kaybetmeden bir başlayalım bakalım hadi Şimdi öncelikle bize denmiş ki bakın A, B ve C marka otomobillerin yaptığı bir yarışta A'nın yarışı kazanma olasılığı B'nin yarışı kazanma olasılığını 3 katı şimdi bir A'nın yarış, yarışı kazanma olasılığı var bir B'nin arkadaşlarım bir de C'nin yarışı kazanma olasılığı var A'nın yarışı kazanma olasılığı B'nin yarışı kazanma olasılığını 3 katıymış o zaman ben bunun olasılığına 3P dersem B'nin olasılığı tabi ne olacaktır? P olacaktır çünkü A, B'nin 3 katıymış B'nin yarışı kazanma olasılığı da C'nin yarışı kazanma olasılığının yarısıymış Şimdi neyin yarısı P'dir? Tabii ki 2P'nin. Dolayısıyla C'nin yarışı kazanma olasılığı da 2P'ymiş. Şimdi olasılıklar toplamını biliyorsunuz. Şu kısım sevgili arkadaşlarım bize tüm olasılığı veriyor. Yani 6P. Peki bizden ne istenmiş arkadaşlar? İşte şu isteniyor. A marka otomobilin yarışı kazanma olasılığı soruluyor bizden. O halde biz ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. A'nın kazanma olasılığı 3P'ydi. 3p'yi tüm olasılığa yani 6p'ye böleriz. P'ler gider. 3/6 da sevgili arkadaşlar 1/2'nin ta kendisidir diyebiliriz. Cevabımız 1/2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuzla. Şimdi ikinci soruda ise bize demiş ki Ayşe 3 kişinin yemek yiyeceği masaya 3 tane farklı tabak, 3 tane farklı çatal ve 3 tane farklı kaşık yerleştirecektir. Ayşe tabakların solunda Çatal sağında kaşık olacak şekilde kaç farklı yerleşim yapabilir diye soruluyor. Şimdi tabakların solunda çatal sağında kaşık olsun istiyorsa aslına bakarsan bizden şunu istiyor. Yani şu görseli hiçbir şekilde bozmasını istiyor. Aynı şekilde bu görseli de bozmasını istiyor ve aynı şekilde bu görseli de hiçbir şekilde bozmasını istiyor. Olayda şu var yani... Çatallar yer değiştirirse mesela şu çatalı aldın şuraya koydun çatallar yer değiştirebilir bunda bir sıkıntı yok. Veya kaşıklar yer değiştirebilir yahut tabaklar yer değiştirebilir bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama bunları yaparken bir şeye dikkat etmen lazım. Mesela sen çatalları yer değiştirebilirsin dedim. Çatallar birbirinden farklı olduğu için 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Çarpı aynı şekilde kaşıklar da birbirinden farklı olduğu için bunlar da 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilirler. Ve tabaklar da 3 faktüryel biçimde yer değiştirir. Şimdi burası 6 çarpı 6 çarpı 6'tan 216 yapar. Hocam sanki bir şey unuttuk gibi. Neyi mesela? İşte hocam şu servisleri mesela bunu bunu ve bunu yer değiştirsek. Bu da olur mu? Diye aklınıza geliyordur illa ki. Şimdi arkadaşlar burada biz zaten çatalları, kaşıkları ve Tabakları yer değiştirdiğimiz için oturup bir de servisleri yer değiştirmek zorunda değiliz. Servisleri yer değiştirirseniz tekrar tekrar saydığınız bazı görseller olur. Dolayısıyla servisleri yer değiştirmiyoruz. Madem yer değiştirmiyoruz cevabımız 216'da kendisidir diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzda bir fonksiyon sorusu. Güzeldi bir fonksiyon sorusu. Tam olarak çok öğretici bir fonksiyon sorusu. Severim böyle soruları. Şimdi fx artı 1 eşittir 3x 1 olarak verilmiş bize. Ve sıradan bir de f'in tersiyle alakalı bir bilgi verilmiş ama f'in tersine bakıyorsunuz f'in tersinde 3k-1'in 4 olduğu bilgisi var. Buna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada bizim yapmamız gereken olay bakın şurada bir f'in tersi dediğimiz bir görsel var. Şimdi bu f'in tersini sevgili arkadaşlar eşittir 4 ya f'in düzüne çevirebilir miyiz? Tabii ki çeviririz. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle bak şimdi iyi dinliyorsun. Madem ki F'in tersinde x eşittir y iken f y'ye biz x diyoruz. Madem bunu yapabiliyoruz. O halde ben burada 4 3k eksi 1'in yerini değiştiririm. Yani f 4 eşittir 3k eksi 1 yazarım. Böylelikle tersinden de kurtulmuş olurum. Şimdi f 4'ü biliyoruz. 3k eksi 1. Peki f 4'ü başka bir şekilde bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Nasıl bulacaksın? Şuradaki x gördüğün yer var ya işte oraya sen 3 yazarsan. Böylelikle ne olmuş olur? F 4'ü bulmuş olursun. Ne yapıyormuşuz x gördüğümüz yere 3 yazıyormuşuz unutmuyoruz o halde f4 eşittir x gördüğümüz yere 3 yazmaya devam ediyoruz 3 çarpı 3 9 1 çıkarırsan 8 yapar Şimdi f4'ün ben aslına bakarsan 3k eksi 1 olması gerektiğini artık biliyordum E madem f4'ü ben bir de burada 8 buldum o halde ne diyoruz demek ki 3k eksi 1 eşittir 8 diyoruz arkadaşlar buradan 3k eşittir 9 oluyor ve k'da buradan kaç gelmiş oluyor 3 gelmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun cevabımız ortaya çıkmış oldu. Çünkü bizden zaten k istenmişti sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle sayfamıza uzaktan da bir bakmış olalım. Devam edelim. 4. sorumuzla. Şimdi 4. soru yine bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Bu fonksiyon sorusunda gençler şöyle bir şeyler yapalım. Diyor ki f fonksiyonun grafiğini vermiş bize. Grafikli soru. f bileşke f m artı 2 eşittir 3 eşitliğini sağlayan m değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle düşüneceğiz. Benim elimde neler var? f'in içerisine konulmuş bir f m artı 2 var. f m artı 2 var. Bakın f'in içerisine yazmış bu. Ve ben bunun kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. E peki. Şimdi o zaman ben şöyle düşünsem. Bakın şuradaki f fonksiyonu var ya. Bu f fonksiyonunun sonucu kaç olmuş? 3 olmuş. f'in sonucunu 3 yapan değeri ben bulabilir miyim? F'in sonucu burada nasıl 3 oluyor arkadaşlar? Bakın şuradayken 3 olmuş. Peki bunun nereden geldiğini bulabilir miyim? Tabii ki bakın nereden geliyor? 0'dan gelmiş. Yani şunu söyleyebiliriz artık değil mi? F0 eşittir 3. E şimdi madem F0 eşittir 3 demeyi biliyoruz. F'in içerisine bakıyorsun. Şurası. Bunun da sonucu 3'müş ya demek ki burası 0'muş. Çünkü F0 eşittir 3'müş. Başka birisi değil. O halde artık şunu biliyoruz biz. İçerisi yani sevgili arkadaşlarım. Şurası. Bakın şurası. Bizim için neymiş? Sıfırmış. f m artı 2 eşittir. 0 yazdım. Şimdi artık şuna bakacağız. Acaba bak burada f var. F'in sonucu sıfır olmuş. Acaba f nerede sıfır oluyor? f x eksenini kestiği yerde sıfır olur. Bakın x 80'de burada kesilmiş. Neredeymiş peki bu? Eksi 2'deymiş. Yani içerisi kaçmış arkadaşlar? Şurası eksi 2'ymiş. Madem m artı 2 eşittir eksi 2 diyoruz. O halde m eşittir 2'yi karşıya gönderirseniz eksi 2 iki, eksi 2'den m eşittir eksi 4'ün ta kendisi olacaktır İşte bu kadar basitti gençler evet devam edelim 4. değil 5. sorumuzda bir polinom sorusu bakalım bu polinom soruları hani o baş belası sizin sevmediğiniz polinom sorusu nasıl bir soruymuş bunu çözmeye gayret gösterelim böyle bir polinomumuz var Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. Neye bölüyorsanız ki x eksi 1 burada onu sıfıra eşitliyorsunuz. Yani x gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. Peki nerede hocam? İşte tam olarak burada. Yani arkadaşlar bizden ne isteniyor aslına bakarsanız. P1 isteniyor. Peki P1'i bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. P1'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki biz şu içeride P'nin içerisine x gördüğümüz yere ne yazarsak sonuç 1 gelir diye düşüneceğiz. O halde arkadaşlar 2x artı 3'ü tabii ki kaça eşitlemem lazım? Bakın 1'e eşitlemem gerekiyor. O halde 2x kaç olur? 3'ü karşıya atarsanız eksi 2 olur. Ve x kaç olur arkadaşlar? Tabii ki eksi 1'in ta kendisi olur. Yani x yerine ne yazmamız gerektiğini artık gayet iyi biliyoruz. Peki eksi 1 yazalım eksi 1'i burada yerine yazdığımız zaman zaten p1 geldiğini biliyoruz eşittir tabii ki artık burada da x gördüğümüz yere 1 yazacağız Peki bunu nasıl yaparız eksi 1'in dördüncü kuvveti 1 olduğu için 5 kere 1 5 yapar eksi 1'in küpü eksi 1'dir 3 ile çarparsanız 3 gelir eksi 1'in karesi 1'dir 2 ile çarparsanız 2 yapar eksi 1 kere eksi 7 artı 7 yapar ve artı bir de buradaki ikimiz var Bakın +2 ve -2 birbirini çoktan götürdü. 5'ten 3'ü çıkardınız. 2. Bir de burada artı +7'miz var. 7 2 de bize P1 vermiş olur. P1 kaçmış? 9'muş. O halde şunu söyleyebiliriz ki Px polinomunun x 1 ile bölümünden kalan 9'dur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler, 5. sorumuzda bitirmiş olduk böylelikle. Devam ediyoruz 6. soruyla. Arkadaşlar Yine bir polinom sorusu ve demiş ki bize px artı 1 eşittir x küp artı x kare 3 x eksi k artı 1. px artı 2 polinomunun bakın yine benzer bir soru. x artı 3 ile bölümünden kalan bu sefer kalanı vermiş eksi 8'miş. Şimdi x 3'e bölüyorsak ne yapıyorduk? Bunu sıfıra eşitliyorduk. x artı 3 sıfır ise x kaç olur arkadaşlar? Eksi 3. Bu 3'ü nerede yerine yazıyoruz? Götürüyoruz arkadaşlar. Hop şurada yerine yazıyoruz. Pekala madem orada yerine yazacağız. Bizden ne isteniyor aslına bakarsan p eksi 3 artı 2 isteniyor yani p eksi 1 isteniyor aslında istemiyor bunu vermiş p eksi 1 kaçmış arkadaşlar bakın burada eksi 8'miş şimdi p eksi 1 eksi 8 olduğunu vermiş bizden ne isteniyor peki hocam k isteniyor bizden peki bulabilir miyiz yani buluruz da rahat bir şekilde bulabilir miyiz Tabii ki rahat bir şekilde buluruz şimdi p eksi 1'in 8 olduğunu kullanmamız gerekiyor bizim peki nasıl kullanacağım? Şurada arkadaşlar x artı 1'de x gördüğüm yere ne yazarsam eksi 1 gelir. Bunu düşüneceğim çünkü bize p eksi 1 lazım. O halde gençler hemen şöyle diyoruz bakın. Diyorum ki şurada x gördüğümüz yere x artı 1 eşittir eksi 1 gelmesi için x gördüğüm yere eksi 2 yazmam şart. Tamam eksi 2 yazalım olur. Böylelikle p eksi 1'i elde etmiş oluruz. p eksi 1 eşittir. Nerede yazıyoruz? Burada x gördüğümüz yere eksi 2. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür arkadaşlar. Eksi 2 kere eksi 3 artı 6'yı verir. Eksi k ve artı 1'imiz mevcut. Bakın p eksi 1 kaçtı? Eksi 8'di onu da buraya yazdık. Şimdi her iki tarafta şöyle eksi 8'lerin olduğunu görüyorsun. Bunlar gider. Daha sonrasında 4 ile 6'yı topladığınız 10, 1 daha 11 yapar. Eksi k eşittir eksi 11 ise her iki taraftaki eksileri götürürsen k'nın 11 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda bitirdik ve böylelikle 1. sayfayı da bitirmiş olduk. Umarım senin de böyle 1. sayfan dolu doludur diyelim ve devam edelim 2. sayfamızda 7. sorumuzda Px ve Qx polinomları için P2x artı 1 Qx artı 1'e bölmüş. Sonuçta x² artı 5x8'i x, 4 çıkmış. Px polinomunun x8'i 3 ile bölümünden kalanı da vermiş bakın arkadaşlar. Neymiş x8'i 3 ile bölümünden kalan 4 ise Qx polinomunun x8'i 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi bize verilen değeri isterseniz bir daha düşünelim biz. x8'i 3'e bölümünden kalansa biz x gördüğümüz yere 3 yazmalıyız. Nerede? İşte şurada. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım P3 diyorum. Eşittir kaçmış? Kalana eşit olur 4. Şimdi P3'ün 4 olması gerektiğini biz biliyoruz. Peki P3 4 ise biz QX polinomunun X eksi 2 ile bölümünden kalanı merak ediyoruz ya. X gördüğümüz yere 2 yazacağız. Nerede? Q'da. Yani arkadaşlar bizden de Q2 isteniyor. Şimdi ben yukarı tarafta yani şu kısımda arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ben şu kısımda eğer ki bir P3 elde etmek istersem. P3'ü nasıl elde ederim onu düşüneceğim. X gördüğüm yere tabii ki 1 yazarım. Bakın 2 kere 1 2 1 eklerseniz P3 gelir. O halde X gördüğümüz yere X eşittir 1 için diyelim. X gördüğümüz yere 1 yazma zamanıdır. Hadi yazalım. Bakın P3 gelir buradan. Alt tarafta da 1 yazıyorsunuz. Peki alt tarafta 1 yazınca ne geliyor? Q2 geliniyor. Anam tam da bizim istediğimiz geliyor. Yani Q2'yi merak ediyorduk. P3'ü biliyorduk. Burada P3'ü burada Q2'yi elde etmiş olduk. Pekala X gördüğümüz yere hala 1 yazmaya devam ediyoruz. Yazalım. Nerede yazıyoruz? Şurada 1'in karesi 1. 5 kere 1 5 ve bir de 4 çıkarıyoruz. Burası kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir. Şimdi P3'ümüz kaçtı? 4'tü. 4 bölü Q2 eşittir 2 ise. 4'ü kaça bölerseniz 2 gelir arkadaşlar? Tabii ki 2'ye. Demek ki Q2 kaçmış? 2'nin ta kendisiymiş diyeceğiz. Evet güzel soruydu. Devam ediyorum arkadaşlarım 8. sorumuza. Px artı 2 polinomunun demiş bize x8'i 1 ile bölümünden kalan 5'miş. Şimdi x8'i 1 ile bölümünden kalan diyorsa x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Şurada yazacağız. Yani böylelikle burası P3 olacak. P3'de kaçmış? 5'miş. Hemen yazıyorum. P3 eşittir 5 olduğu bilgisi var elimizde. Peki eyvallah. Bir de Qx -1 polinomunun x 2 ile bölümünden kalanı vermiş x gördüğümüz yere -2 yazıyoruz nerede burada yazıyoruz Yani ben q 3'ü 2 eksi 1'den -3 gelir q 3'ün de -2 olması gerektiğini biliyorum ve bizden istenen şeye bakalım şimdi buna göre px 1 eksi x çarpı q x -7 polinomunun x 4 ile bölümünden kalan sorulmuş Yani bize diyor ki x gördüğün yere 4 yaz diyor. Nerede? işte buranın tamamında. Hadi yazalım bakalım. P 4'ten 1 çıktı. 3 eksi 4 çarpı Q eksi 3 dedik arkadaşlar. Ki ne hikmettir? P 3 zaten biliniyor. Q 3 zaten biliniyor. O halde arkadaşlar yerine yazmaktan başka bir alternatifimiz kalmadı. Hemen yerine yazmaya başlayalım bu 5'ti eksi 4 kere Q3'te, Q eksi 3'te eksi 2 2'ydi Bunu da yazdık. Bakın 5 eksi 4 kere eksi 2 kaç yapar? Artı 8 yapar. Demek ki cevabımız da 13 gelir diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız bizim 13'tü dedik. Ve devam. 9. soru. Px ve Qx polinomları için demiş. Px çarpı Qx artı x üzeri 5 polinomunun derecesi 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi burada 5. dereceden bir polinomu şuradaki polinomun üzerine eklemiş. Ama bu polinomun derecesi 7 olmuş. Demek ki şu kısmın derecesi arkadaşlar 7'ymiş. Çünkü 5. dereceden bir polinom eklememe rağmen yine de 7. dereceden bir polinom oluyorsa bu demek ki Px çarpı Qx'in, bakın Px çarpı Qx'in derecesi neymiş arkadaşlar? Bunun derecesi 7'ymiş. Biz bunu biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Peki. Bir de alt kısma bakalım. qx'ten 3x kareyi çıkarınca bunun derecesi de 4 olmuş. Eşimiz zaten burası 2. dereceden sonuç 4. dereceden oluyorsa demek ki buradaki Qx'in derecesi kesinlikle ama kesinlikle 4'müş arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Derece Qx eşittir. Bu da bakın 4'müş. E şimdi hocam bizim elimizde Px çarpı Qx'in derecesinin 7 olduğu bilgisi vardı. Yani şuranın derecesinin de 4 olması gerektiğini bulmuştuk. O zaman Px'in derecesi kaçtır? 7 bölü 4 mü? Hayır. Tabii ki de 3. derecedendir. Çünkü polinomlar çarpılıyorken biliyorsunuz dereceler toplanıyordu. Yani ben Px'in 3. dereceden Qx'in de 4. dereceden bir polinom olması gerektiğini artık öğrendim. Şimdi geçelim sorunun köküne. Soru kökümüzde demiş ki şurayı çöz bakalım hadi. Şimdi... Orayı çöz bakalım hadi demek kolay değil mi? Şöyle çözeceğiz Çö şöyle çözüyorsunuz bakın. Şimdi Px 3. derecedense öncelikle şuradaki kareyi görmeyin. Px küp arkadaşlar 3 çarpı 3 9. derecedendir. Bunun karesi de 2 kere 9'dan 18. derecedendir. Bunu 2 ile çarparsanız hiçbir şey değişmez. Derecesini etkilemez. Yani arkadaşlar burası 18. dereceden bir polinom. Geçtim şuraya. Burası kaçıncı dereceden? Burası da dördüncü dereceden bir polinom. On sekizinci dereceden bir polinomla dördüncü dereceden bir polinomun çarpımı tabii ki dereceler çarpmıyor. Çarpılmıyor, toplanıyor. Yirmi ikinci derecedendir. Yani üst taraf yirmi ikinci dereceden bir polinom. Alt tarafa bakıyorum şimdi. P küp x, e p üçüncü derecedendi. Küpünü alırsanız dokuzuncu dereceden olur. Q x küpte, Q x dördüncü derecedendi. İçeriye x küp yazarsanız tabii ki bu da 4 kere 3'ten 12. dereceden yapar. Ve sevgili arkadaşlarım siz gidip 9. dereceden bir polinomla 12. dereceden bir polinomu toplarsanız tabii ki de 12. dereceden bir polinom elde edersiniz. Toplarken çıkarılırken derecesi büyük olanın sözü geçtiği için. O halde arkadaşlar üst taraf 22. dereceden alt taraf 12. dereceden bir polinomsa bunları birbirine oranlarsanız tabii ki dereceler fark alınır. Yani benim bu büyük polinomumun derecesi 22 12'den 10'muş arkadaşlar. O halde cevabımıza da 10'dur diyebiliriz. Evet, bu sütunu da bitirdik. Geçiyoruz sağ sütuna. Sağ sütunda bir çarpanlara ayırma sorusu mevcut. Hadi gelin beraber çözelim. Şimdi arkadaşlarım bu çarpanlara ayırma sorusunu nasıl ele alalım? Şöyle x kare eksi 4 bakın burada x kare eksi 2'nin karesi mevcut 2 kare farkı yapacaksınız hemen yani x eksi 2 çarpı x artı 2 diyeceksiniz daha sonrasında bölü dediğim alt kısımda ise x eksi 2 çarpanımız mevcut bakın şurada burayı da x'e x ve artı 2'ye artı 3 diye çarpanlarını ayırabilirsiniz çünkü 2 ile 3'ün çarpımı 6 toplamları da buradaki 5'i verir o halde burası da x artı 2 çarpı x artı 3'müş arkadaşlar Şimdi şurada bir bölü var görüyorsanız. Ben orayı çarpı yapacağım. Tabii ki bunu da yer değiştireceğim. Tepe Tepetaklak çarpım durumuna getirdiğim için. O halde arkadaşlar. Bunu yukarı bunu aşağı alacağız ya. Şu x kare artı 4 x artı 3 dediğimiz şey. X'e x ve 1'e 3 diye açılır. Madem öyle ben üst tarafa x artı 1 çarpı x artı 3 yazacağım. Yer değiştirdim. Bölü diyeceğim. Alt kısma da şunu x parantezine alıp yazacağım x çarpı x artı 1'dir onu da x çarpı x parantezine alırsanız gençler Şimdi burada görüyorsunuz ki x eksi 2 ve x eksi 2 x artı 2 ve x artı 2 birbirini götürüyor x artı 1 ile x artı 1 de birbirini götürürken aynı şekilde x artı 3 ile x artı 3 de birbirini götürüyor ve kalan tek şey bakın buradaki bölü x üst tarafta ise sadece ama sadece 1 kalmış oluyor yani bizim cevabımız 1 bölü x'miş eğer şıklarda bulamazsanız bunu x üzeri eksi 1 biçiminde de görebilirsiniz şıklarda sevgili arkadaşlarım eğer hocanız sınavı şıklı yapıyorsa. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda çözdük geçiyoruz 11'e. 11. E. 11. sorumuzda klasiktir arkadaşlar klasik bir çarpanlar ayırma sorusudur. E, bu tarz soruları nasıl çözeceksiniz? Mesela ne demiş x eksi 1 bölü x 4'müş. Bizden istenen de aslında buna benzer bir şey x kare artı 1 bölü x kare artı 1 isteniyor. E şimdi bu durumda ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Burası birinci dereceden burası ikinci dereceden olduğu için bize verilen ifadenin cevabı verilen ifadenin karesini alarak olaya başlayabilirsiniz. Yani şöyle mesela ben bunun karesini aldım o zaman bunun da karesini alayım diyeceğim. E pekala almaya başlayalım karesini hadi. X'in karesi x kare. İkincinin karesi yani 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare. Ve birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani 2 çarpı x çarpı 1 bölü x. Bakın x'ler gider 2 kalır. Demek ki 2 diyeceğim. Peki sağ tarafın karesi ne yapar? 4'ün karesi tabii ki 16 yapar. Şimdi arkadaşlar bizden istenen x kare artı 1 bölü x kare olduğu için yani şurası isteniyor. Ben 2'yi karşıya atayım. Böylelikle x kare artı 1 bölü x karenin gençler ne olması gerektiğini bulalım. 16 artı 2'den 18 olması gerektiğini bulalım. Yani burası kaçmış? 18. E yanında da bir de ne var? Artı masum bir tane birimiz var. 18'de 1'i toplarsınız. Doğru cevap 19 dersiniz. Tamam Devam edelim. 12. sorumuzda Şimdi şu ifade sizi neyi anımsatıyor? Şu e, a'nın 9999 olduğunu falan boş verin arkadaşlar. Şu ifade size bir şeyi anımsatması lazım. Tabii ki eğer... Ezberinizde ise ve bu konuyla alakalı çok fazla soru çözdüyseniz zaten görür görmez tanıyorsunuz. Bunların yöntemi budur. Görür görmez ben bunu nereden tanıyacağım? İşte bu şekilde tanıyacaksın. Bol bol soru çözeceksin. Bunun tek yöntemi budur. Başka bir yöntemi yok. Yoksa böyle ge gece yeterken çok tekrar edersen bir daha asla unutmazsın gibi bir mevzu değil bu. Çok fazla bu miktarda bunlardan çok fazla soru çözersen aklında kalır. İlk gördüğün zaman da tanırsın. Selamünaleyküm, Selam diye. A kare, art, e, A kare artı 2 artı 1 aslında A artı 1'in parantez karesinin açılımıdır arkadaşlar. Madem öyle o zaman şimdi gelin buradaki A'yı şurada yerine yazalım. Yani şurada yerine yazmaktansa burada yerine yazmak daha basittir. 9.999 artı 1'in karesi. Şimdi 9.999'a 1 e, eklerseniz 10.000 yapar. Bunun karesini alacağız. 10.000 demek de 10 üzeri kaç tane sıfır var? Bak burada 4 tane. 10 üzeri 4'tür. Bunun karesidir. E tabi ki bu da 2 ile 4'ü çarparsanız 10 üzeri 8'in ta kendisini verecektir diyebiliriz. Evet 12. sorumuzu da böylelikle çözdük ve 13. soruya geçiyoruz. Bir karmaşık sayı sorusu sevgili arkadaşlarım. E, bu konuyu iki defa bu sene gördüğümüz için biraz yabancı geliyor olabilir ama ciddi anlamda basittir e, bu konu. Şimdi gelin sorumuza bakalım. Şimdi Z'yi zaten bize vermiş bakın burada. Z biliniyor. Z biliniyorken bizden e, istenen şey şu z eksi z'nin eşleniği bölü z artı z'nin eşleniğinin küpünü bul diyor. Şimdi z dediğimiz şey şöyle yeri alalım yanlış kalemle yazdık. Z dediğimiz şey arkadaşlar 1 eksi 2 i. O zaman z'nin eşleniği ne olur sizce? Tabii ki sadece i'li kısmın yani imajiner kısmın işaretinin değiştirilmiş hali. Yani 1 artı 2 i olacaktır. Şimdi o zaman bizden istendiği, istendiği gibi yerine yazalım. 1-2i. Bakın arada eksi var. Eksiyi ben de yazdım. Açtım parantezi. Parantezi unutmayın. Z'nin eşliğini de 1-2i yapar. bölü Daha sonrasında alt kısma bakıyoruz. Z 1-2i idi. Artı 1-2i dediniz. Arada artı varsa paranteze falan gerek yok. Aklında bulunsun. Belki işine yarar bu bilgi. Ve bunun küpünü al demiş bize. Yani bizden bu isteniyor. Peki. Bulur muyuz? Buluruz Allah. Şöyle yapıyoruz öncelikle. Şu eksiyi içeri dağıtın. Bakın burada artı 1 var. Şurada eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla bu artı 1 ile bu eksi 1 birbirini götürürken eksi ile eksi, e, artı 2'yi çarparsanız eksi 2'yi gelir. E hocam burada da var eksi 2'yi. Demek ki üst taraf -4i yapacakmış. Bölüm. Alt tarafa bakıyoruz. Bak şuradaki artı 2i ile 2'yi birbirini götürür. 1 artı 1'den 2 gelir arkadaşlar burası da. O halde burayı da 2 yazdım. Ve tabii ki bunun bir de küpünü almamız gerekiyor. Ee, bunun küpünü almadan şu 4 ile 2'yi de sadeleştirelim isterseniz burada 2 kalsın. Bakın eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar bir de burada i küp var. Tabi eğer sınav böyle seçenekliyse şıklıysa falan eksi 8 i küp diye bir cevap bulamayacaksın doğal olarak. Çünkü i'nin kuvvetlerinden sen i'nin i'ye eşit olduğunu i karenin eksi 1 olduğunu 2 küpün eksi i olduğunu ve i üzeri 4'ün de eksi 1 ol pardon artı 1 olması gerektiğini biliyorsun. Bundan kaynaklı 2 küp neymiş bakın eksi i. Dolayısıyla arkadaşlar 2 küpü buradan kaldırıp eksi 8 çarpı eksi i yazacağız. Eksi ile eksinin de çarpımı artı olduğu için cevabımız 8 i'nin ta kendisidir diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevap buydu dedik. Evet bu sayfamızı da böylelikle bu soruyu çözerek bitirmiş olduk. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. Eğer arkalı önlü çıktı alanlar varsa şu an bir yaprağı bitirmiş olduk arkadaşlar ve gayet iyi dolu dizgin devam ediyoruz. Şimdi sevgili gençler 14. sorumuzu çözeceğiz birlikte. Evet bu sorumuzda da bize şu soruluyor. 2 i 2 i'ye böl, sonra bir de bunun tersini yap ve bu işlemleri topla denmiş. Hadi bakalım beraber. Şimdi 2 i 2 artı i için sevgili arkadaşlar bölme işlemleri yapılırken ne yapıyorduk? Eşleniğiyle çarpıyoruz. Yani buraya 2 i ile, burayı da 2 artı i ile genişletmemiz gerekiyor bizim o halde 2 eksi i ile 2 eksi i çarparsanız 2 eksi i'nin tabii ki karesi yapacaktır alt tarafta da bakın unutmayın buraya not olarak iliştirebilirsiniz a artı i b ile bunun eşleniği olan a eksi i b çarpıldığı takdirde sevgili arkadaşlar şu şekilde burası a kare artı b kare gelir tamam mı şimdi o halde 2 eksi i ile 2, +i 2 artı i çarparsanız 2'nin karesi artı i'nin katsayısı 1 olduğundan 1'in karesinden 5 gelir arkadaşlar. Ben size şöyle göstererek yazayım. 2'nin karesi artı 1'in karesi. Bakın arada artı var. Şimdi şuna şunu çarparsanız bu sefer 2 artı i'nin karesi gelecek. Alt tarafta da yine 2'nin karesi artı 1'in karesi olacak. Şimdi paydamız zaten kaç oldu? 5 oldu. Şöyle de uzunca bir çizgi attık kesir çizgisi. Şimdi 2 eksi i'nin karesi Nasıl bulacağız? Normal bildiğimiz karesini alacağız. 2'nin karesi 4. Daha sonrasında eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinciden 4 4'i ve daha sonrasında eksi i'nin karesinden. İ kare gelir. İ kare de eksi 1'di. Artı diyorum. 2 artı i'nin karesini alacağım. 2'nin karesi 4. Artı 4'i i kare de yine eksi 1 yapacak. Şimdi gençler. Eksi -4 4'i ile artı 4'i burada gider. 4'ten 1 çıktı. 3 4 4'ten 1 çıktı 3, 3 artı 3 de 6 yapar. O halde bizim cevabımız da 6 buyur. 5'tir diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim 15. sorumuzda bir denklem sorusu arkadaşlar. İkinci dereceden denklem sorusu. Çözelim bakalım beraber. K kare artı 5k artı m eksi 3 eşit 0 denkleminin kökleri k1 ve k2'dir. k1'in karesi artı k1 çarpı k2'nin eksi 10 olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre m kaçtır diye soruluyor. Bakın gayet basit bir soru eğlenceli de bir soru. Ne yapacağız? Şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar burada. Şuradaki e, K1'in karesi artı K1 çarpı K2 eşittir eksi 10 eşitliği var ya. İşte bunu güzel kullanmanız lazım. Her iki ifadede de bakın K1 olduğu için gelin biz bunu K1 parantezine alalım. K1 parantezinde şurada K1 kalır. Artı şurada da K2 kalır. Böylelikle böylelikle şu parantezin tipini düzeltelim. Böylelikle arkadaşlar bakın. iyi dinliyorum. İyi dinliyorsunuz. Şu kısım bakın şu kısım bizim için aslına bakarsanız kökler toplamıdır. Kökler toplamı. Şimdi kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? ikinci dereceden denklemlerde. Eksi b bölü a ile buluyorduk. Peki eksi b bölü a'mız denklem için bu denklem için nedir? Bakın b'si 5 a'sı da 1 dolayısıyla eksi 5 bölü 1'den kökler toplamı eksi 5'dir deriz. Yani arkadaşlarım şurası kaçmış? Eksi 5'miş. Böylelikle eksi 5 ile k'nın çarpımı kalmış oldu elimizde bu da kaça eşitmiş eksi 10'a eşitmiş pekala soru bitti bence çünkü artık buradaki k1'i elde etmiş olduk k1 arkadaşlarım -5'le neyi çarparsak eksi 10 yapar tabii ki 2'yi yani k1'in ben 2 olması gerektiğini öğrendim peki k2 kaçtır e hocam kökler toplamımız 5'ti evet o zaman k2'miz de eksi 3'tür arkadaşlar Tamam kökler toplamı eksi 5 ise kökler, e, köklerden diğeri de 3'tür deriz. Şimdi gelin kökler çarpımına ha pardon özür dilerim biz k 1 2 bulmuştuk değil mi? Çok üzgünüm eksi 2 gibi düşündüm. K1'imiz 2 ise demek ki K2 eksi 7 olmalı arkadaşlar. Eksi 7. Şimdi kökler çarpımından yürüyelim. K1 çarpı K2 eşittir eksi 14 dedik. Arkadaşlar. Madem kökler çarpımı 14 kökler to, e, çarpımını nasıl buluyorduk c bölü a ile c'miz burada m eksi 3 a'mız zaten birdi demek ki m eksi 3 kaçmış arkadaşlarım? Eksi 14'miş o zaman m'yi bulmak için eksi 3'ü karşıya gönderirseniz eksi 14 artı 3'ten m eşittir eksi 11'in ta kendisini elde ederiz. Evet güzel soruydu devam ediyoruz 16. sorumuzda x kare eksi m eksi eksi 4 bu denklemin kökleri şu denklemin sevgili arkadaşlarım köklerinden 3 fazla olduğuna göre demiş m kaçtır şimdi şöyle diyebiliriz mesela bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun e şu denklemin kökleri de madem şunlar bunun köklerinden 3 fazla demek ki birinci kökü x1 eksi 3 diğer kökü de x2 eksi 3 falan diyebiliriz ama bunlar biraz bazen kafa karıştırıcı olabiliyor Kafa karıştırıcı olmasa bile hocam benim kafam karışmıyor diyorsan kafa karıştırıcı olmuyorsa bile işlemi bol olduğu için gençler işlemi bol olduğu için işlem hatası yapmaya sürükleyebiliyor sizi. E şimdi bu şekilde eğer, eğer dikkat edin bu şekilde hani bunun kökleri bunun köklerinden 3 fazla diyorsa o zaman yapmanız gereken şey şu madem ben şöyle düşüneyim şöyle düşüneyim. Şimdi bunun kökleri x1 ve x2 ya. Madem bu kökler bunun köklerinden 3'er fazla arkadaşlar. O halde derim ki demek ki yukarıdaki denklem aşağıdaki denklemin 3 birim 3 birim sağa kaydırılmış hali. Çünkü 3 birim fazla. Kökler fazla. E o zaman ben bunu 3 birim sola taşımaya başarırsam eğer sorunu çözmüş olurum. 3 birim sola taşımak için de. X gördüğümüz yere X eksi 3 yazmalıyız. Bakın ee, nereye taşıyorduk biz? Sağa, sola kaydırmak için X artı 3 yazarız. Sola kaydırmak istiyorsanız bakın sola kaydırmak istiyorsanız eklersiniz. Sağa kaydırmak istiyorsanız da çıkarırsınız. Tam tersini yapıyorsunuz yani. Tamam. O halde arkadaşlarım ben burada X gördüğüm yere X artı 3 yazacağım. X artı 3'ün karesi eksi m çarpı x artı 3 dediniz ve eksi bir de dördümüz var ve bu bize neyi verecek alttaki denklemi verecek yani x kare artı mx eksi 4'ü verecek arkadaşlar şimdi sol tarafı biraz açmaya çalışalım x artı 3'ün karesi x kare artı 6 x artı 9'dur m'yi içeri dağıtırsanız eksi mx eksi 3'ü gelir bir de eksi 4'ümüz var sağ tarafta zaten olduğu gibi x kare artı mx eksi 4 bakın Şuradaki x'i 4 de buradaki 4'ü bir götürelim. Buradaki x kare ile buradaki x kareyi de bir götürelim arkadaşlar. Geriye kalanlar neler? 6 x eksi mx var. Yani x parantezinde 6 eksi m'miz var. Artı bir de 9 eksi 3 m'miz var. Sağ tarafta neler kaldı? Sadece mx kaldı. E şimdi o zaman e, istediğiniz yerden düşünebilirsiniz bunu. Şöyle yapabiliriz mesela örnek veriyorum. x'in kat sayısı burada m. Ve buradaki x'in kat sayısı 6 eksi m. Demek ki o zaman 6 eksi m. M ye eşit. Yani 6 eşittir 2m. Yani 3 eşittir m diyebiliriz. Soruyu noktalayabilirsiniz. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Bakın sağ tarafta sabit terim yok. Sabit terimin olmaması demek. Sabit terimin sıfıra eşit olması demek. Sol tarafın sabit terimi de 9-3m. Demek ki 9-3m dersiniz. Şöyle. Eşittir 0'dır. O halde 3m eşittir 9'dur. Ve m eşittir 3 türde diyebilirsiniz. Her iki durumda da m'yi zaten m bir tanedir. Yani m kaçtır diye soruyor ya. İstediğin yerden bul. M'yi aynısı aynı şey bulmak zorundasın. M 3'müş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 16. sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Ve devam ediyoruz. 17. sorumuzda videomuzun da artık sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. M bir gerçel sayı olarak verilmiş bize. X artı 1'in karesi. Eksi M çarpı 2. X eksi 1 eşit 0. Denkleminin kökleri kaçmış. X 1 ve 2'ymiş. Şimdi bizden istenen x1 eksi 1 bölü 2 çarpı x2 eksi 1 bölü 2 bu ifadenin eşiti isteniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlarım şöyle diyelim. Burada burada öncelikle şunu bir açsak mesela x artı 1'in karesi demiş ya x kare artı 2x artı 1'dir bunun karesi. m'yi de içeride dağıtırsanız 2mx ve artı m gelir eşittir 0. Şimdi elimizdeki denklem bu aslına bakarsınız. Bizden istenen de şu hadi bir de bunu dağıtalım x1 ile x2'yi çarptınız x1 çarpı x2 geldi. Bununla şunu çarptınız eksi 1 bölü 2 x1. Bununla şunu çarptınız eksi 1 bölü 2 x2. Ve eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptınız artı 1 bölü 4'ün ta kendisi geldi. Şimdi dikkat x1 çarpı x2 eksi 1 bölü 2 parantezini alacağım ben burayı x1 artı x2 kalacak. Daha sonrasında bir de artı bir bölü dördümüz mevcuttu değil mi? Şimdi gençler şu kısım bizim için kökler çarpımıdır. Şu kısım bizim için kökler toplamıdır. Şimdi o halde şu yukarıda elde ettiğimiz denklemi biraz daha düzenli hale getirelim ki kökler toplamını kökler çarpımını daha net bir şekilde ortaya koyalım. Yani x kare bakın şöyle demeye çalışıyorum. Artı mesela x parantezinde şunları x parantezine alırsanız 2 eksi 2 m gelecektir. Artı bir de burada m artı 1 var bakın. m artı 1 eşittir 0 dedik. Şimdi gençler bakın. Ben şöyle diyorum. Kökler çarpımı dediğimiz şey c bölü a'ydı. Yani burada m artı 1 a'mız 1 bakın. m artı 1'miş burası. Eksi 1 bölü 2 parantezinde. x1 artı x2 yani kökler toplamı. Kökler toplamımız da eksi b bölü a'ydı. Şunun eksilisi bölü 1. Yani 2m eksi 2. Bunun eksilisi Artı bir de bunun üzerine 1 bölü 4 eklediğimiz takdirde sevgili arkadaşlarım işte bu soruluyor dedik bize. İde hocam m var ya m'yi nasıl bulacağız? Ya bir yap kardeşim yazar onu düşünmüştür senin yerini. Sen sadece bunu yapmaya devam et. Şimdi m artı 1. Eksi 1 bölü 2 içeri, içeri dağıtıyorum bakın şu. Eksi 1 bölü 2 ile 2'yi çarparsanız eksi 1 gelir eksi m olduğu şunu şunu çarparsanız artı 1 gelir artı bir de 1 bölü 4'ümüz var işte bu işlemin sonucu sorulmuş hala m var o halde o m'ler bir güzel gitsin çünkü biri artılı biri eksili buradaki biri unutmayın 1 artı 1 2 yapar 2 ile 1 4'ü toplarsanız 9 4'ün ta kendisini bulursunuz cevabımız da 9 bölü 4'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım evet bence gayet güzeldi devam edelim 18. sorumuzda x kare Eksi parantezinde 2k artı 4x artı k kare denkleminin e, köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitmiş. Bakın bu çok güzel bir cümle. Yani bize farklı şeyler uygulatacak. Şimdi köklerine olsun bunun? X1 ve X2 bizim köklerimiz olsun. Tamam. Bunlar bizim köklerimiz arkadaşım. Şimdi peki madem bunlar kök ben bu köklerin aritmetik ortalamasını nasıl bulurum? Şöyle X1 ile X2'yi toplarım. 2'ye bölerim burası köklerin aritmetik ortalaması olmuş olur. Bu neye eşitmiş? Köklerin geometrik ortalamasına yani x1 çarpı x2'nin karekökü de geometrik ortalamadır arkadaşlar. Ve böylelikle aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşit olmuş olur. E şimdi kök, aritmetik ortalama kısmına bakacak olursak şu x1 artı x2 aslına bakarsan bizim denklemlerdeki kökler toplamıdır x1 çarpı x2 de aslında bizim ikinci dereceden denklemlerin kökler çarpımımızdır. Kökler toplamını nasıl buluruz? Hemen şuraya bakıyorsunuz. Eksi b bölü a. Yani şunun eksilisi ki şu eksiği görmeyin. Eksilisi olduğu için artılısı olur. 2k artı 4 kökler toplamıdır. Bunu 2'ye böldüğünüz eşittir dediniz. Kökler çarpımımız da k kare bölü 1. Yani k kare ve bunun kare kökü olur. Şimdi gençler gelin o zaman şu işleme bakalım. 2 ile e, yukarıdaki 2'leri bir sadeleştirirsek biz neler gelir bir ona bakalım hadi 2 ile sadeleştirirseniz k artı 2 gelir bakın şunu 2 ile sadeleştirdim 2 gitti bu gitti 2 geldi k artı 2 oldu e şimdi hocam şöyle diyebilir miyiz o halde biz e, karesinin bakın karesinin burada nesi var Karekökü var karesinin karekökü olduğu için biz bunu direkt k diye çıkarırız değil mi işte yapılan en büyük hata bu bunu yapmıyorsun çünkü k karenin Karekökü kükü bize mutlak değer k'yı verir arkadaşlar. Yani sen k'nın negatif mi olduğunu pozitif mi olduğunu bilmediğin için bunu direkt k diye çıkaramazsın. Bundan kaynaklı k'nın mutlak değeri eşittir diyorum k artı 2'ymiş bakın artık bunu söyleyebiliriz ama. E şimdi madem öyle bunu bir artılı bir eksili çıkarıyorduk farkındaysanız. K artı 2 burada ya k'dır ya da k artı 2 eşittir eksi k'dır diyorsunuz. Şimdi k artı 2'nin k olması bize bir çözüm vermez. Çünkü her iki taraftaki k'ları götürürseniz 2 eşittir 0 olur ki 2'nin 0'a eşit olmadığını herkes biliyor. Yani buradan çözüm gelmeyecek. Ama buradan gelir bakın. Eksi k'yı bu tarafa attınız 2k. 2'yi karşıya attınız eksi 2. O halde k kaçtır? Eksi 1'in ta kendisidir. Bizden k kaçtır diye sorulmuştu. K eksi 1'miş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 19. sorumuza devam ediyoruz x kare eksi 3 x eksi 2 0 denkleminin köklerini vermiş bize kökler neymiş arkadaşlar birisi x1 öteki de x2 imiş pekala şimdi kökleri x1 artı 1 ve x2 artı 1 olan ikinci dereceden denklem şimdi bakın kökler birer fazla olduğu için demek ki sağa kaydırılmış e, sağa kaydırılmış halini istiyor biz sağa kaydırmak için bakın şurada da e, söylemiştik sağa kaydırmak için ne yapıyorduk çıkarıyorduk ne kadar sağa kaydırmak istiyoruz bir birim o halde bir birim çıkaracağız yani artık ben bu denklemde x gördüğüm yere x eksi bir yazmam gerekiyormuş hadi yazalım x eksi bir parantez karesi eksi 3 çarpı x eksi bir bakın x gördüğüm yere sadece x eksi bir yazıyorum ve cevap işte bu olacak Belki hocam bu şekilde bırakmanı istemeyecektir. Açarsın bunu. x kare eksi 2x artı 1 dersin. Eksi 3'ü de içeri dağıt. Eksi 3x artı 3. Bir de eksi 2'miz var. Eşittir 0 dedik. Daha sonrasında x kare bakın şunu kullandım şimdi. Eksi 2 x eksi 3x'in toplamı sevgili arkadaşlar eksi 5x yapar ve buradaki artı 1 ve 3 eksi 2'den artı 1 gelir. 1 artı 1'den de 2 yapar. Eşittir 0'ı bulursunuz. İşte sevgili arkadaşlarım Aranılan cevap aranılan denklem budur. Tamam? 19. sorumuzda çözdüğümüze göre artık bu sayfayı da bitirmiş olduk ve devam ediyoruz. Bir sonraki sayfamızda 20. sorumuzdayız arkadaşlar. Köklerinden bir tanesi bakın o. Böyle bir soru olmazsa olmaz ikinci dereceden denklemlerde ki vazgeçilmez bir yazılı sorusudur. Köklerinden biri 2 2 olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklem nedir diye sorulmuş. Şimdi rasyonel katsayılı demesi bizim için önemli. Rasyonel katsayılı dememiş olsaydı biz bu soruyu çözemezdik. Yani çözerdik aslında ama sonsuz tane çözüme ulaşırdık. Ama rasyonel katsayılı demesi bizim için önemli arkadaşlar. Eğer eğer katsayılar rasyonelse ve köklerden bir tanesi irrasyonelse bakın bu irrasyonel bir sayıdır sonuç olarak. Köklerden bir tanesi irrasyonelse diğer kök bu kökün eşleniyor olmak zorunda. Yani birinci köke biz 2 eksi kök 2 olarak bize verildiyse biz ikinci kökene dememiz lazım. 2 artı kök 2 dememiz şart arkadaşlar. Bu hangi durum için geçerli? Katsayılar rasyonelse. Şimdi o zaman buradan şunu bulacağız. Kökler toplamı. Kökler toplamı toplarsanız arkadaşlarım bunları artı kök 2 ile eksi kök 2 birbirini götürür ve 4 gelir. Kökler çarpımı da 2 kare farkından 4 eksi 2'den 2 gelir. Şimdi kökler toplamı 4. Kökler çarpımı 2 iken biz bu ikinci dereceden denklemin genel formatını yazacağız. x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır. Genel formatını yazarsanız uygularsanız eğer soruyu çözmüş olursunuz. T gördüğümüz yere 4 ç gördüğümüz yere 2 yazacağız. Yani x kare eksi 4x ve artı 2 eşittir sıfır. Bizim aradığımız denklemin ta kendisi olacaktı sevgili gençler. Evet devam edelim 21. sorumuza geometri kısmındayız artık. Bir çözelim bakalım hadi. Şimdi ABC'de düzgün altıgen. AD 12 birim. Bakın burası 12 ise altıgenlerde ne oluyordu? Burası 6 oluyordu. Yarısı kadar oluyordu. Pekala. Şimdi 12 birim olduğunu vermişti. Düzgün altıgenin alanı soruluyor. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki düzgün altıgen dediğimiz olay aslına bakarsanız 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Ve eşkenar üçgenlerden bir tanesinin alanı eğer kenarı A ise A kare 3 bölü 4 oluyordu. Bundan kaç tane var elimizde? 6 tane var. İşte şunu bulursak cevabı buluruz. O halde A dediğimiz şey burada ne? Bir kenar yani 6. O halde yazıyorum 6 çarpı 6'nın karesi çarpı köküç bölü 4 dedik. Şimdi 6 kere 6 36 yapar. 36'yı 4'e böldünüz burası 9 geldi. 6 kere 9 54'tür. ile çarparsanız 54 köküç bizim altıgenimizin düzgün altıgenimizin alanı olur. Sevgili arkadaşlarım cevap 54 köküç birim kareydi. 22. sorumuz. En kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı nasıl hesaplanıyormuş arkadaşlar? Sen iyi biliyorsun ama ben yine de sana vermek istedim. Bak burada n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülüyle hesaplanıyor. Bir düzgün çokgenin kenar ve köşegenlerinin toplam sayısı 15'miş. Şimdi kenar ve köşegenlerinin sayısı. N tane kenarı varsa köşegen kaç tane oluyor? N çarpı n eksi 3 bölü 2 tane oluyordu. İşte bunların toplam sayısı 15'miş. Arkadaşlar şıklı bir soru olsaydı rahatlıkla yerine yazardın değil mi ben hissettim senin yazacağını ama yazmana gerek yok şöyle yapıyoruz 2 ile n'yi çarptınız 2 ne üzerine şunu ekliyorsunuz en çarpı n eksi 3'e ekliyorsunuz alt kısımda böyle ikimiz vardı karşı tarafta da 15'imiz var unutmayın daha sonrasında bu 2'yi aldığınız 15'in yanına çarpım olarak gönderdiniz şu neyi de içeri dağıtalım artık bakın şuradan bir ne kare gelir şuradan da eksi 3 neye gelir 2 n ile toplarsam eksi ne yapar Bu da kaçmış? 30 Şimdi arkadaşlarım burada şunu yapalım Sizle beraber Artı 30'u bu tarafa gönderin N kare eksi N eksi 30 eşittir 0 yapsın Sen ikinci dereceden denklem çözmeyi gayet iyi biliyorsun N ve N Burası da eksi 6'ya artı 5 diye ayrılırsa N burada ya eksi 5'tir Ya da hocam 6'dır dersin e Şimdi güzel kardeşim Hangisi cevap eksi 5 mi 6 mı? Ya şimdi şöyle bir durum var Tabi cevap dediğimiz kenar sayısı. Arkadaşlar kenar sayısı negatif olduğunu nerede gördünüz? Yani eksi beşgen diye bir şey duydunuz mu? Siz duymadınız tabii ki. O halde eksi beş olamaz. Bizim kenar sayımız altının ta kendisiymiş. Bizden istenen bu düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? Bir dış açısı isteniyor bizden. Şimdi dış açıların toplamı her zaman 360 derecedir. Düzgün altıgenin dış açıları da bir tane dış açısı da 6'ya bölerek bulunabilir. Bu da bize 60 dereceyi verecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız 60 derece olacaktı. Evet bu soruyu da bitirdik. Şimdi sadece ama sadece sağ sütunda 3 tane sorumuz kaldı. Dikkatli bir şekilde dinlemeni yine tavsiye ediyorum. A, B, C, D, E düzgün bir beşgenmiş arkadaşlar. F noktası A, C kenarının üzerinde. A, C doğrusunun üzerinde ve F, A açısı yani X kaç derecedir? Bizden şuradaki açı isteniyor sevgili arkadaşlar. Bu açıyı nasıl buluruz? Şöyle bulabiliriz. Düzgün beşgenin bir kenarının İç, bir iç açısının ölçüsü 108 derecedir. Yani şurası 108. Ve düzgün beşgen olduğu için şunlar da birbirine eşit olacak tabi. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. Bakın. E, şöyle B, E. E, A, B üçgeni. ikizkenar üçgen. E şimdi madem öyle burası 108 ise 180'den 108'i çıkardın. 72'yi 2'ye böldün. Burası 36, 36 yaptı. Şu şekilde. 36, 36. E şimdi bakıyorsun hocam şunla şu da birbirine eşit. O zaman burası da 36'dır. 36 ile 36'yı toplarsın. 2 iç bir dış dersin. O da bize eksi verir. 72. Başka türlü hocam ben işte iki iç bir dışı göremedim. Başka bir şekilde yapılabilir mi? Hemen gösterelim. Mesela burası 36'ya 36 dedik. E tamam hoş güzel bak. Şuraya bak şimdi. Burası da 108'di. Tamamı. Tamamı 108'di. E burası da eşit. O zaman burası da 36'ya 36. Tamam. Burası da 36 36. E şimdi... 36 36 dersin iki hiçbir dışı göremeyenler için söylüyorduk. Burası 72 ise o zaman madem böyle burası da tabii ki ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, 36 36 72 şurası 108. Şurası yine 72 yapacaktı diyebiliriz. Evet, 23. sorumuza çözdük, geçtik 24'e. ABCD düzgün beşgenmiş ve KLM bulundukları kenarların orta noktaları. KLM açısı X ise X kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi biraz düşünelim. Ve şöyle diyelim. Beşkenin bir iç açısının ölçüsü 108'di. O zaman öyle, madem öyle şurası 36'ya 36 oluyordu değil mi arkadaşlar? Üstteki sorudan da hatırladığınız üzere. 36 36 dedik. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım bakın şunlar orta kenarlar oldukları için şu şuraya paraleldir. Paralel olduğu için de bakın şuradaki açınız. Şuradaki açıya eşit olmak zorundadır ve buradaki zaten beşgenin bir iç açısıydı yani 108 derece Madem öyle şurası da yine 108 derece olmak zorunda da şimdi yöndeş açılar bunlar O halde 36 ile eksi toplayınca 108 oluyorsa x burada 72'nin ta kendisidir deriz cevap 72 derece olur ve devam 25 sorumuz a B, c d eF düzgün altıgenmiş. Bu da bir kareymiş bG AB 12 birinmiş Burası Burası 12 ise düzgün altıgen olduğu için burası 12. Bu da kare olduğu için burası da 12 yapar. Yani şurası 12'ymiş burası da 12'ymiş arkadaşlar. Bizden istenen boyalı üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi burası 12 burası 12'di tamam eyvallah. Ee, kare olduğu için burası 90 derece altıgen olduğu için burası 120 derece. 120-90 daha 210 yapar. Demek ki şuraya ne kalıyor? 150 derece kalıyor arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde boyalı üçgeni çiziyorum. Şöyle bir üçgen olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şöyle bir üçgen olduğunu düşünelim. Ve ben şuranın kaç olduğunu biliyorum arkadaşlarım. 150 olduğunu biliyorum. Bakın orası 150. Tamam. Şimdi şu kısmın 12 olması gerektiğini biliyoruz. Bir de buranın 12 olması gerektiğini gayet iyi biliyoruz. İkizkenar. kenar. Daha sonrasında gelin biz şunu şöyle indirelim ve şuradan da sevgili arkadaşlarım burayı bu şekilde uzatalım ve dik yapalım burayı. Şimdi bunu da elde ettiğimize göre bakın burası 150 ise burası kaçtır 30'dur. Burası 90 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Yani bizim yüksekliğimiz 6'ymış. E şurayı da taban olarak kullanırsak taban da 12'ymiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 36 birim kare bize cevabı verir arkadaşlar. Burada elde ettiğimiz üçgen karışmasın diye dışarı çizdim ama aslına bakarsanız şu üçgende şurası 12'ydi şurası 30 geldi karşısı 6'dır taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik sevgili gençler. Evet, böylelikle sevgili arkadaşlarım 25 tane sizi sınavlara hazırlayacak e, permütasyon, kombinasyon, olasılığından tutun da fonksiyonlarına, ikinci dereceden denklemlerine, karmaşık sayılara, çarpanlara ayırmaya e, ve çokgenlere kadar değindik arkadaşlar. Umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım sizlere bir şeyleri anlatabilmişizdir ve umarım sınavlarımızda çok büyük işinize yarar bu anlattıklarım. PDF açıklama kısmında indirebilirsin ve istediğin gibi kullanabilirsin, özgürsün. Ama mutlaka bu soruları çözmeden, bu konulara çalışmadan, bu PDF'e çalışmadan sınava yazılıya girme. Yazılıdan inşallah 80 üstü, 90 üstü bir not alırsın. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayları lütfen unutmayın.